İleri geri çalışan bir tane motorumuz var. Ee, i̇leri butonuyla motorumuz ileri çalışıyor geri butonuyla motorumuz geri çalışıyor Bir tane de stop butonumuz var. Burada bize istenen şu, ileri çalışıyorsa, eğer stop'a basmışsam durdurmak için e, geriye çalıştırabilmem için arada bir 10 saniye bir gecikme olsun. Veya geri çalıştırıyorsam, stop'a basmışsam yani durdurmuşsam motoru ileri çalıştırabilmem için yine bir 10 saniye bir gecikme olsun. Bunun e, gerçek sistemde konulma nedeni şu bir motoru siz eğer ileri doğru çalıştırıyorsanız motoru durduk, durdurduktan sonra eylemsizliğinden dolayı motor bir miktar daha ileri yönde çalışmasını sürdürecektir. Eğer motor mini yavaşlamadıysa veya durmadıysa ters yöne çevirmeye çalışacak olursanız birincisi e, zaten milde mekaniksel olarak bir yük var ve o yükü siz normalde kalkarken bile yükü kaldırıp normal yere götürürken bile motor e, bir yol alma süresi yaşarken bir mekanikli olarak darbe yaşarken meydana gelirken ters dönen bir yükü öbür tarafa göndermeye çalıştığınız zaman mildeki mekanik bulmalar artı bunun bağlı olduğu kaplin sistemlerindeki kayış kasnak ve zincir sistemlerindeki mekaniki yüklenmeler çok fazla olacaktır. Bu serin sisteminde bir mekanik arıza oluşmasına neden olacak. İkincisi ise zaten benim asenkron motorum normal kalkış sırasında motorun yapısına bağlı olarak 4.5 ila 8 misli arasında bir aralıkta akım çekmekteydi. İleri giden bir motoru ters yöne geri yönde çevirmeye kalktığında kalkış akımın normal kalkış akımının çok daha üstüne çıkacaktır manyetik alan olarak sıfırlayacak, sıfırladıktan sonra tekrar kalkış akımı ile birlikte e, istenilen yönde motoru çevirmeye başlayacaktır ki bu da kalkış akım değerini normal kalkış akım değerini çok daha üstüne taşıyacaktır, bu da elektriksel olarak şebeke ve sisteminde zorlanmalara neden olacak. O yüzden demişiz ki, bu motorda, örneğin bu örnekte ki şunu da söyleyeyim, gerçek sistemlerde gerçek fan örneğinde uygulamasında eğer motoru siz şebekeden keserseniz yani durdurmak için stava bastığınız motor şemekeden çektiniz 2-3 dakika daha yukarı dönen motorlar olur. Ha, eğer bu bir banttaysa yani yük altında çalışıyorsa stava bastığınız zaman sistemdeki sürtünmeler ve yükler motorun hızını düşürerek sıfıra getirecektir. Örneğin 20 saniyede, örneğin 30 saniyede. Ama bir bu fansa boşta, yani yük olarak rüzgar veya buna benzer. E, boşta, volanlı bir mülkse yani eylemsizliği büyük olan bir yükü çeviriyorsa çok büyük yükleri dakikalar alacaktır ki bu motorun durması. Ama prensip olarak, mantık olarak biz buna 10 saniye diyoruz ki e burada piyas üzerinde denediğimizde gözlemleyebiliriz. Ama gerçekte nedir bu durma süresi? İşte biri çalışırken diğerinin çalışmama bekleme süresi, mekanik olarak motorun ne zaman? Mili sıfır devre geliyorsa yaklaşıyorsa olur ama biz burada piyasi üstüne denediğimizde bunu 10 saniye olarak verdik Burada biraz sonra bu soruyu birkaç farklı yöntemle çözeceğiz buradaki olay şu en kolay yöntemle çözüm yöntemiyle başlayalım şimdi mantık olarak düşüneceksiniz motorun ileri ve geri çalışması var Önce bunu çizelim İlk önce set vsetli değil müjürlemeli çizeceğiz. Bundan bir sonraki adım mı set vsetli olacak? Bu benim stop butonun, start butonun. Bu gelsin neyi çalıştırırsın? Önünü ee, ileriyi çalıştırırsın. İlerine ne yapsın? Start müjürlesin. Aynı yöntemle çalıştırılan bir de gerin var şu artık bir start demeyelim de ona ileri butonu diyelim butonu ileri diyelim aynı şekilde ne var buton geri var bu da neyi çalıştırıyor geri. geri çıkışı mı geri çıkışında bu tanımını yaptım, yürün Burada e, koymamız gereken yasaklama kontakları var. Bu kontaklar ne işe yarıyor? Eğer motor geri çalışıyorsa, i̇yi, ileri iyi, geri çalışıyorsa, iyi. geri çalıştı bir Buna geri koydum. Buna da ileri koydum. Bunlar ne? Bunlar şu çıkışların kontakları. Bu çıkışın kontağı Bunlar, bu da, bu çekişim buradaki kontağın. Bunlar ne işe yarıyor? Örneğin ben devreye geri almışsam, geri buradaki kontağını Yerinin devreye girmesini engelliyor veya ileri devreye almışsak, ileri burada kontağını açıyor, geri devreyi girmesini engelliyor. Şimdi buna zaman ekleyeceğiz. Eklediğimiz zaman şu, veya mantığı şu, motor duracak ve 10 saniye boyunca diğerinin girmesini engelleyecek. Devreden çıktıktan sonra sayan zaman rölen benim toftu. Topu attım olursanız buraya zaman bölümünü daha çizelim. Input'u veriyorduk. Girişi. Kontak çıkışları şuydu. Girişi verir vermez. Zaman rölen değil. Girişi verir vermez. Kontak matkabını değiştiriyordu. Girişi kestikten sonra T'i sayıyordu, zamanı sayıyordu, kontaklar eski konumuna geri geliyordu. Yani burada yaptığım şey ne? Durdurduktan sonra sayma işlemi devam ettireceğim bir şey. Bu ne demek? Bakın, girişi kestim, durdurdum, ama sayma işlemi devam ettiriyorum. Bunu ancak top zaman ölesiyle en kolay halini toplayabilirsiniz Tamam mı? O zaman benim ileri zaman ölesiğim girdiğinde, devreye girdiğinde. Bir tane T37 top zaman bölgesine tamam mı ve geri devreye girdiğinde T38 top zaman bölgesine 10 saniye yani present volume değere 100 olacak şekilde devreye alsın. Bu zaman bölgesine alsın karşılıklı olarak diğer elemanın diğer çıkışın devreye girmesini engellesin yani. T38. Bu ne? T38. T38. Bu ne? T37. Açık mı koyacağız, kapalı mı koyacağız? Sorusunun cevabı şu. Hiçbir şey bilmeden şunu söylerim ben size. Eğer açık koyarsanız daha başlangıçta kaybedersiniz. Çünkü enerji akışı ne zaman verisine ne de, de çıkışak gelir. O zaman bu koyacağım bir ponda kapalı olacak. Şimdi bakalım ne yapmışız? Buton ee, stop butonuna basıldı buton ileriye bastı Zaman ölüsü kapalısı, gerilik kapalısı üzerinden yani inediği devreye aldı ve mühürlemeyi sağladı. Bununla birlikte top zaman devreye girdi Top zaman ölen devreye girer girmez ne yaptı? Aç. Buradaki kontağı açtı Tamam mı? Zaten istesem de ben bu iki butona bassam da T37'in kontağı açılacağından dolayı bu hattı devreye yapamıyorum? alamıyorum. yapamıyorum? Alamıyorum aslında ben farkına varmadan ne yapmış oldum? Buyurun ileri gidin. Şunu tam burada yapmış oldum aslında. Evet. Öyle değil mi? Evet, ha, ama şu vardır. Ama şu vardı. Prensip olarak bunlar konur. Tamam yani işin gidişatını prensip olarak baktığınız zaman görebilmeniz açısından neyin ne olduğunu bunlar konur. O bunları kaldıralım mı? Ben kaldırmayayım derim. Yani örgü sistemde bir değişiklik yaparsınız yazılımda Tamam mı? Bunlara paralel atılır, başka bir şey yapılır, belki bunlar değiştirilir O zaman bunu koymayı tekrar unutabilirsiniz Prensip olarak durmasında fayda var Ne oldu? İleri ve aldığın zaman ileri Toms'un zaman birisini aynı anda çalıştırdı Toms'un zaman birisi Enerjiyi alır almaz kontakları konum değiştirdi ve açtı ben şu top butonuna basıp bu hattın enerjisini ve büyülemesini kestiğimde top zaman bölgesi aşağıdaki kontağını hemen açmaz. Evet şu top 37 zaman bölgesi aşağıdaki kontağını hemen açmayacaktır. Reset ömürleri ne bunun? 100 yani süre 10 saniye. 10 saniye yükletince bu kontak burada açık kalacaktır. Ve siz bu 10 saniye içerisinde buradaki butona bastığında dahi enerji yapışında bu teoriksel ne yapacaktır? çektiverdi. Ne zaman ki 10 saniyeli stop süremiz dolar, aşağıdaki kontak eski konumuna gelir, bu sefer siz geriyi çalıştırmak için e, müsait olursunuz.